Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte Valorant'ın kasma sorunu çözeceğiz. FPS'iniz tamam yapacak, hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar başlat ve re butonuna basıp ya da arama yerine çalıştır yazarak çalıştıra giriyoruz. Ardından %updata, %2p ile updata. aşağı yazacağım zaten komutları. Ve tamama basıyoruz. Ardından burada yapmanız gereken önemli bir yer var. Şimdi şöyle göstereyim bir saniye. Hah. Şimdi burada işte bilgisayarınızın ismi falan filan görünür. Sonra aptata ve romaine olur. Uptata'ya basıyoruz buradan. Burada lokal var. Lokale giriyoruz. Ardından herhangi bir yere basıp bir kere V'ye basın. Valorant'ı bulun. Valorant'a girin. Saved. Oradan config. Ardından böyle ilginç yazılar, ilginç sayılar falan filan var. Onların içine girin. Direkt zaten size bir ayar önermiştim onu göreceksiniz. Bak ondan sonra Windows'a giriyorsun. Sonra Gamer User Settings. Buna bastığın anda Tamam, burası açılıyor. Şunu bir kenara atalım. Şimdi burada çok önemli ayarlar var. Şöyle ben ayarladım zaten bir arkadaşımdan gördüğümü. Şimdi bu ayar eğer bilgisayarınız çok kötüyse hani berbatsa 40.000'de durur. Eğer bilgisayarınız biraz kötüyse 50.000'de durur. Benim tavsiyem 70.000'dir. 70.000 gayet güzel akıcı bir oyun sağlıyor. 60.000'de aynı şekilde. Hani normal kaliteyi çok az düşürüyor diyeyim. Ama 40.000 yaparsanız gerçekten çok kötü oluyor yani 40.000'i 40 önermiyorum 40.000 bilgisayarınız çok kötüyse Wild Discange Quality 1 yapıyoruz çünkü bu gereken bir şey yani diğerlerinin hepsini 0 yapıyoruz burada gördüğünüz Ardından işte başka bir ayar ne diyebilirim başka bir ayar yok ama şöyle ben kendi ayarlarımı göstereyim genelde 60 binde kullanıyorum ben de şöyle Tek tek bakarsınız olmadı böyle kullanıyorum ayarlarımı yani bu ayarları yaptıktan sonra kesinlikle hani oyun kesinlikle düzeliyor ve bir, bir tane daha ayar var. Yeni geldi bir bu ayar. Ayarlar seçeneğinde oyunda görüntü ayarlarında en üst tarafa doku renklendirici tarzı bir şey gelmiş. Ben de oyuna girmedim daha bilmiyorum o yüzden söylüyorum böyle. Güncelleme falan var beklemeyeceğim. Onu kapatıyorsunuz ve oyununuz akıcı bir hale geliyor. Evet millet, bayağıdır video atmıyordum. Bir bilgilendirme video çekeyim dedim. Bence yararlı olmuştur. Yararlı olduysa yoruma bırakabilirsiniz yorumlarınızı falan filan. Hani ee, bence iyi bir video oldu. En güzel hoşça kalın. Hepinizi şunu sakutmayın.